Arkadaşlar merhaba. Bugün size e, birçok insanın başına bela olan Windows'u etkinleştir e, yazısını nasıl sileceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar bunu silmek için ilk önce yapmamız gereken aşağıda verdiğim komutu e, indirmeniz arkadaşlar. E, dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar içinden not çıkıyor böyle. Buna tıklıyorsunuz efendim. Ee, buradan yapmamız gereken ilk şey Windows'unuzun e, sürümü ne yani ne kullanıyorsunuz Home mı Home Single mı Profesyonel mi Education mı veya Enterprise mı Bunlara bakmamız lazım bunu nasıl öğreneceğiz arkadaşlar buradan e, bu bilgisayar kısmına gelip sağ tık yapıp özelliklere basarsanız arkadaşlar buradan Windows Pro yazıyor bende mesela. Sizde ne varsa Home olabilir. E, profesyonel olabilir. Bunlar gözükecektir. Buradan ilk önce Windows'umuzun e, biçimini öğrendik. Burayı kapattık şimdi. Geldik. Arkadaşlar burada benimki profesyonel olduğu için buradan bir tanesini seçiyorum. Kopyalayalım. Ve yapalım. Buraya yapıştırdık. Şimdi bu aşağı arkadaşlar silebiliriz. Sonra dosya dedik, farklı kaydet dedik ve arkadaşlar bunu bat şeklinde kaydedeceğiz. İsim verelim bir tane. Etkinleştir yazalım. bat diye kaydediyorum. Masayı üstüne kaydedelim arkadaşlar ve kapata biliriz. Arkadaşlar etkinleştir. Klasörümüz oluştu. Bat dosyamız oluştu. Bunu sağ klik yaparak yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Evet'e tıklıyoruz. Yeniden tıklayalım. Evet. Şimdi Evet geldi. Windows Scripts script host evet konuşamadık başarıyla yüklendi dedi yine diyelim evet sağ alta bakmanızı rica ediyorum arkadaşlar birazdan silinecek yine nokta.com e, olarak ayarlandı dedi ata yazdı evet yükleme bekliyoruz ekliyoruz evet sağ altta arkadaşlar gördüğünüz gibi silinde dediğim gibi arkadaşlar yine gelmeye devam ediyor bakın burada etkinleştir ürün başarıyla etkinleştirdi dedi ve Evet bunu bir yere not alabilirsiniz Mesela şu anda tarih 25.01.2022 2022 arkadaşlar bugün itibariyle yani 24.07.2022 2022 saat 11.31 17'ye kadar bu Aktif bir şekilde kalacak ve sağ altta arkadaşlar bu yazı gözükmeyecek dedi ve bitirdi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.